Arkadaşlar merhaba kanalım ve yeni bir videoma tekrar hoş geldiniz. Bugün karşınızda Mercedes-Benz Turismo 16 modeliyle karşınızdayım. Bu modumuz bugün itibariyle bizlere sunuldu. Oyuncuz biz Mostes'in sizler ve bizler için iki farklı modeli bugün piyasaya sürdüler. Ücretsiz olarak yapılan bir mod. Bu modun proje sahibi Oyuncu biz mod testi. E, modellerimiz Ferhat Gür ve Canker Seçkin'e aittir. Modeli editleyen HVT grubundan İsmail Arslan. Konverti Artin Kazancı'na ait. Dashboard'u yani gösterge paneli Emir Bardakçı arkadaşımıza ait. Ses ve fizikler Harun Oras. Dış kaplamalar Hakan Terzi. jantlarda Yavuz Selim Mangdala arkadaşımıza ait. Bu oyunda bu aracımızda yapılanları şöyle sıralamak gerekirse, arabamızın kaplamaları tekrar güncellendi. Aynası, ön konsolu, vitesi, direksiyonu sıfırdan çizildi. Yeni ses modumuz olan F mod seçeneği ile birlikte OM457 motor sesi kullanıldı. Bu asıl olarak hani kamyonlarda kullanılıyor ama gerçekten ön yargı olmayan gerçekten çok güzel ee, özellikle benim en çok sevdiğim kalkışlarda ee, harika duruyor bu e, mod. Ses çok güzel geliyor gerçekten de. Şimdi size otobüsün şöyle bir çevresini hafifçe dolaştıracağım. Daha sonra da içini gezmeyi düşünüyorum. Dışına bakmak gerekiyor. önce dışından, şöyle arka tarafından ee, birçok mod seçeneği me mevcut. Ee, bagajlarımız açılır kapanır, kapılarımız açılır kapanır. Şöyle göstereyim. Bagajlarımız kapağımız açık zaten. Bagajlarımızla açalım. Evet bagajlarımız Şu an yolcumuz olmadığı için ee, bagajlarımız yok. Normalde bagajlarımız doldurabiliyoruz istersek. Otobüsümüzde ben şu an Travego jant kapağı kullanıyorum. Bu benim gerçekten çok hoşuma giden bir jant kapağı. Beyaz seçeneklerinden. <gülüyor> e, bugün... Şu an eski Saat onda kalkacağım. Bu şekilde yine ben tavire tabelim, tabelayı ayarladım. Işık yansımasından dolayı tam göremiyorsunuz. Çanakkale'ye İzmir'e gideceğiz. Tiyatrimi güzel O yüzden oraya Çanakkale'ye en uzun hani kaç harf sağabilir diye denedim ve Çanakkale sığıyor. Gerçekten de. Bakın şey olarak otobüsün koltuklarına bakın. Kapıyı kapattığım zaman. Koltuklar ve kol dayamalar açılıp kapanıyor. Gerçekten çok güzel bir özellik olarak bizlere yansıtmışlar bunu. <gülüyor> e, şimdi otobüsün içine girelim. Otobüsün içinde hafifçe sizi gezdireceğim. Ben şu an içinde beyaz bede, sedef kaplama ön konsolu sedef kaplama olarak gösterdim bakın. E, çok güzel görünüyor bence. Direksiyonumuz, dashboardumuz, gösterge panelimiz. Otobüsümüz iki artı bir koltuk seçeneğinde. E, Turizm 16 modelimiz. Bir de 17 modelimiz var. O iki artı iki koltuk seçeneğiyle geliyor. Ben şu an iki artı bir modelini kullanıyorum. Koltuk kaplamalarımız, e, yer döşemelerimiz bunların hepsi. Sıfırdan çizildi. Bakın şimdi kapıları kapatacağım. Kol dayamalar nasıl kendileri otomatikman iniyor. Gerçekten harika bir görsel efekt olmuş. Ee, yine her koltukta bulunan e, Gösterge panellerimiz Simrol markaydı yanlış hatırlamıyorsam Bakayım markasını görebilecek miyiz? Göremiyoruz ama o şekilde olduğunu düşünelim Otobüslerde genelde o marka alışıcı kullanıyor çünkü ee, Otobüsümüzde iç aydınlatmalar da mevcut. Şu an bende oyun saati gündüz olduğu için Tam göremeyeceğiz ama bakın şöyle kapattığımızda. Otobüsün inşa atmaları, tavan döşemeleri kendini belli ediyor. Şimdi normal sürüş pozisyonuma geçeceğim ben. Evet, bugün kamerayı biraz daha yukarı kaldırdım. E, tam bir numaralı koltuktan olsun diye yine tam cam olarak sistemimizi e, kullanmaya devam edeceğiz. Kontağımızı çalıştıralım. Bakın motorun çalışma sesini duyuyor musunuz? Ne kadar kibar, ne kadar güzel çalışıyor. Bu arada güzel size bir tekrar göstermek istiyorum. Eskişehir'den çıkacağım, oradan Bursa'ya, Çanakkale'ye, Çanakkale'den Manisa ve İzmir'de e, bu seferimizi noktalayacağız. Toplam 680 kilometrelik bir güzel bizi bekliyor, diyebilirim. Bakın, e, çok hafif gaz vereceğim. Sesini dinleyin. Ne kadar güzel. Gerçekten harika. Kapılarımız kapalı. Evet. Bu e, yavaştan başlayalım. Girecek seferimizde man otobüsümüzde Eskişehir Otogar'a gelmiştik. Eskişehir Otogar'dan. Yavaştan çıkacağız. Yoğun bir trafik bizi bekliyor. Açısından ilk defa kullanıyorum. İnşallah bana sıkıntı yaratmaz. Biraz zorlu olacak. Dönüşlerde vesaire baya çalışkan olmadım, olmadığını yükseklikten kullanıyorum derken bahsettiğim şey buydu. biraz alışmamız gerekecek açıkça söylemek gerekirse. E evet, şu an Eskişehir'den harekettim. Önümüzdeki güzel yolumuzda öncelikle Bursa var. alan da Çanakkale'ye doğru devam edeceğiz. Kamera açısının açısı için biraz uğraştım açıkça söylemek gerekirse. Eee inşallah beğenirsiniz. Bayağı bir değişik oldu çünkü. Şu an Eskişehir-Bursa arasında. Devam ediyorum. <gülüyor> Otobüsümüzün motoru 6 ileri bir vites. Rotardarlı sistem. Çok güzel bir rotardar sesi de var bu oyunda. Birazdan on deneme fırsatı bulacağız. Afişe bir öterler ses deneyeyim size. E, oyuncu mod sesinden Hakan Terzi arkadaşım iletişim birkaç aydır bu otobüs üzerinde sürekli iletişim, iletişimdeydik. E, gerçekten bayağı geceli gündüz sabah 6'lara 7'lere kadar uğraştıklarını biliyorum. Gerçi, e, oldukça vakit ayırdılar A'dan Z'ye kusursuz bir olarak bizlere bu otobüsü sunmak için. Hepsine tekrar huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bu otobüsü oyuncu yüz mod sitesinden oyuncumuz biz mod sitesinden indirebileceksiniz. E, videonun açıklamasında linkini koydum. Gösterge panelinde e, T1'in altında Bismillahirrahmanirrahim diye çok güzel bir detay da var. E, bunu modu oynarken görmenizi isterim. Gerçekten çok hoş duruyor. Arkadaşlar kanal abone sayımız 25 gün açtı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bana verdiğiniz desteklerden dolayı. Sistemi sürekli yenileyerek yeni bir şeyler katarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum ben de. Herkese destekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum huzurlarınızda. bizimse 401 beygirlik bir motor var. Diğer sesimizde orijinal I should be here. Arkadaşlar yakında multiplayer videolarını çekeceğim. Ee, arkadaşlarımızdan ne ilgili talepler var. Multiplayer'de e, hatta yayın bile yapabiliriz. Bununla ilgili çalışmalarım var bilginiz olsun. Canlıyımla birlikte oynayabiliriz. Ee, birlikte turlar yapabiliriz. Tabi oradan otobüsler olmadığı için mecburen kamyonlar üzerinden oynayacağız. Tırlar üzerinden. benim direksiyon itibariyle tercihim tabii ki e, MP4 olacaktır bir de Scania'yı çok beğeniyorum hani sevdiğim tırlardan daha önce bu, bu arabalarla sürekli oynamıştık de promo setesinden Çirkenes mandenlerinde Çekeristanlar zaten orada hani video çekmeyen yoktur herhalde. Ee, oranın kargaşası muhtemelen devam ediyordur. Böyle güzel yollardan bir tane sonrasında geç. E markadan arada tıklayacağız. Bunda motor çok güzel ayarlanmış hani ben mesela şeyde çok sıkıntı çekiyordum ee, hani vites geçişlerinde bunda o şekilde bir hani sıkıntı yaşamıyorum çok fazla böyle kırmızı ibreye doğru gelmiyor orada amcaya da çaktırmadan tıkladık bir tane Bursa'ya paraya doğru geçiyoruz burada otogar yok o yüzden devam ediyorum. İkinci çıkışı kumadın. Şimdiki çıkışı şehir borsadan çıktık. Evet şu an respolar ile Çanakkale'de otogar yok. Orada biz sahit ufak bir tur atacağız. Ondan sonra eee Balıkesir'e uğramayı düşünüyordum ama Balıkesir ters yolda kalıyor. Oradan direkt Manisa İzmir yapacağız. Görünmüyor kamera çok yukarıda olduğu için. Bak tabepler vardı mı? soldan gideceğim görüyorum Saat ile saat 1 oldu. Saat 10'da Çanakkale'den yola çıkmıştık. Düzeltiyorum. Eskişehir'den yola çıkmıştık. Çanakkale'ye doğru gidiyoruz. seviyorsun Çanakkale'den Anisa İzmir tarafına geçerken orada yollar çok virajlı gördüm haritadan ee, Muhtemelen güzel bir trafikte karşılaşabiliriz orada Geçenki videomda e, Sakarya'nın girişinde iki aracanın nasıl kaza yapsanı görmüştük gerçekten çok enteresan bir hareketti o da duran arabaya yandan atlatmıştık. Çift katlı seyatran. Şu an bir kere bizim action'ımız var. Arkadan bir tık tık ama trafik olsun. Bakayım neler çıkacak başımıza. gelmişiz bu arada. Sonda kalır. biraz güçlendirmem lazım bu otobüste katliam şoförlüğü yaptık hiç yakışmadı hiç Biz gelene vurduk resmen. fren mesafesini gerçekten ayarlamamız lazım yani benim ayarlamam lazım kamera açısına göre Çok kaplamamız var kendiniz isterseniz kaplama yapacaksanız bununla ilgili e, boş kaplama mevcut sistemde kendiniz ayarlayıp koyabilirsiniz kendi modunuzu kendi dış kaplamanızı yapabilirsiniz otobüsünüze sistem e, mod buna e, elverişli 2-1 ve 2-2 seçeneğiyle 2 artı 1 seçeneği hd16 modelinde var 16 modelinde var hd16 modelinde hd16 modelinde 17 modelinde ise 2 artı 2 hd16 Şu katına çıktık. akabadan Bursa otobüsün gölgesi bakın yavaş yavaş ön tarafta çıkmaya başladı aynalarınla birlikte çok güzel bir görsel yaratıyor ön camın önünden otobüsün gölgesini görebilirsiniz yavaş yavaş önümüze doğru geliyor karşıdan otobüslerimiz güzel güzel geçiyorlar yoldan bu Manis istikametine doğru devam ediyoruz Eskişehirden çıktık Burta Çanınka ile içinden geçerek Manis otogarına doğru devam ediyoruz soran arkadaşlar olacak olursa gösterge panelinden biraz uzak oturuyorum. Kamera rahat, hani direksiyonu ve diğer açıları hani çeksin diye, benim hani kafamdan çok fazla etkilenmesin diye kendimi biraz geride tutuyorum. Bunu tekrar tanılamak isterim. Vitesi çok uzaksanız diyeceksiniz çünkü. Bunun sebebi, sizin rahat görüntü alabilmeniz için gösterge panelinden biraz uzak duruyorum. Kamera çekiş açısına göre ben yaklaştığım zaman direksiyonu ve gösterge panelini tamamen kapatıyorum. Ya yani da size göstermek istedim burası. Ondan dolayı biraz geri dosuyorum. Evet buradan yolculuk olarak tekrar Ege'ye gideceğiz. Türkiye'de, e, Adana Mersin yolları bayağı iyi. videosu da izlendi. 600-700 bin civarlarında şu an izlenme sayısı olarak. E, oradaki yollarda biraz e, yine bunun gibi karışık. Muhtemelen bu yolun tersini gideriz otobüste gideriz. Bu biraz iyileştirmeye çalışırız. Ee, bununla ilgili. Daha bu mod çok iyi çıktı. Çınırdı yeni... Şu an ilk videomuz. Tamam mutlaka bir mutlaka bir iyileştirme yaparız. Burada görselde. Tüm varmış yolda. Beklediğim gibi güzel bir yol çıktı. İlk defa gidiyorum bu tarafta. Neredeyse Türkiye sizlerle oynuyorum diyebilirim. Her gittiğim yeniyle Sağ tarafta deniz manzarası. Ben yani Raw Extended e, haritasını kullanıyorum, Türkiye'nin ülke haritasının bazı yollara giderek güncelliyorlar. YKS Türk haritası direkt oyunun son versiyonuna büyük değil. O yüzden başkalarının devam ettiği paketler üzerinden e, bu haritayı kendi ilgilerimizle oynamaya devam ediyoruz. Tepetaklar gideceğiz sanki. Yani. Öyle bir yol. Şu doğru gidiyormuşuz. Öyle birazcık bir yol yapmışlar. Tabeller göremiyorum tabii şu anki kamera açısından. O yüzden şaşırıyorum. dışarıdan bir işte gürü. Kapısal der araba ya. Oraya yok. Bu arada gece oluyor. Biz de gece moduna doğru geçiş yapalım. Ama neyse doğru devam ediyoruz gece yolcu olarak. saying on Geldik. Dönüşlerde biraz çekiniyorum. Nasıl bir U dönüşü yapacağız diye. Otobüse takacak mıyım takmayacak mıyım? Daha henüz alışamadım. Bizim için mola. Görüyorsunuz gece bütün otobüsümüz koltuk arkası televizyonlarımız aktif durumda çok güzel görünüyor. İçeriden bilanmaları kapatayım. Aynen, tam karanlık olmadığı için bahsettiğim şeyi tam gösteremiyorum. Ama hani, bakın, yandığı zaman bütün koltuklar çok güzel aydınlanıyor. Evet, yavaştan seferimize devam edelim. Tamam, çalıştırdık. Bakalım, Geri gelmeye hazırız. Tam bakın peron çıkışı gerçekten bu açıdan mükemmel. Manisatçı gardan son durak. Astor hala burada mısın ya? Yollara düşme vakti Sol adı. Evet otogardan çıkıyoruz Değişik bir otogar çıkışı oldu Sol sona yapıyoruz direkt Yaklaşık bir 26 kilometrelik bir yolumuz kaldı otogar'a gitmek için. Şu an onunla gitmeye çalışıyorum. Akşam saat 8.30 civarı oyun saatiyle. Sürümüzde seferimiz devam ediyor. İstanbul seyahat kaplamalarımız var altımızda, dubüsümüzde. oldukça virajlı. İzmir'de. Evet şu an İzmir'e girişe Yolda gidiyorum. Ne oldu? Turiz Turizm hoca arkadan girdi bana ama, hani bana ne oldu? Ben niye durdum giderken yolda? Böyle bir kaza yaptık ki yani. çıkmıyor yani. Görünmez duvara çarptık. Yine de görünmez duvar. Körnaya herhalde bu. Tam altımızda bir köpüyeli gibi bir şey var. Ana çarpınca neyi verdik, şaşırdık. Ne yapıyoruz? üçüncü gider bulamıyoruz. Görmez zor bir geçelim. Bir seferimiz tamamlayabilelim. Yolda giderken bir anda diye durduk yani. doğru giriyoruz. Son düzlükte. O nasıl bir rampadır ya? Hangi köprüde böyle bir rampa var ya? Dibine dibine. Ayret ya. Döner kavşaktan üçüncü çıkış. Otobüs de yanına verdi. O görünmez duvar. İzmir Otogar'a doğru yaklaşıyoruz. Çok az bir mesafemiz kaldı. Türkiye haritasında turizm yeni turizm değil eski turizm oyla turizmanın 16 modelle. Eskişehir'den başladık sırasıyla Bursa, Çanakkale, Manisa ve en son. İzmir'de seferimizi tamamladık. Ee, bol kazalı bir video oldu, seferimiz oldu. Ee, kontağımızı kapatayım, kapılarımızı açalım. Yine aynı hata yaptım. Elferimizi çekelim. Autobüsümüzün dışına çıkıp videomuzu tamamlayalım. Gündüz saatlerinde başladığımız Oyun saat 10'da başladığımız seferimiz ee, akşam 9 itibariyle, 20.48 itibariyle İzmir'de son buldu. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video bol kazalı oldu. Ee, i̇lk defa bu kadar kazaldı. Özellikle en son İzmir'de bizim görünmez duvara arkalarda gelen otobüsün bize çarpması ee, değişik bir sahne yarattı. Herhalde Nomad'a böyle bir kaza olsa Allah korusun hiç düşünmek istemiyorum. E, Beni için tekrar teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler, iyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.